İyi iş çıkardınız. Size en son şu soruyu sormuştum. 4 kişilik bir gruptan sadece 3 oyuncu seçtiğiniz zaman oluşturduğunuz kadrolarda neden hep 6 tane kombinasyon oluyor? Bunu anlayabilmek için ilk iki kutuya göz atalım. İlk kutuda yani ilk kadroda A, B ve C'nin olabilecek bütün sıralamaları mevcut. Matematikçiler bu sıralamaların her birine permütasyon adını verirler. Permütasyon sayısı her kutudaki dizi sayısına eşittir. Aynı durum A, B ve D oyuncularının bulunduğu ikinci kadro de geçerli. Peki, 3 nesnenin kaç farklı sıralaması ya da permütasyonu olabilir? Daha önce bunun 3 faktöriyel yani 6 yani permütasyon olduğunu görmüştük. İşte bu. Cevap bu kadar. Sıralamanın önemli kalması için toplam kombinasyon sayısını olabilecek bütün permütasyonların sayısına böleriz. Yani 4 oyuncudan 3'ünü seçerken hesaplamamızı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 faktörü yani eşittir 4 şeklinde yapmalıyız. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu sefer 6 oyuncudan 3'üyle oluşturulacak bir kadro seçerken ne yapmalıyız onu inceleyelim. Bu durumda 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktörü yer diyeceğiz. Çünkü sıralama burada da yine önemli. Yapacağımız işlem 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. Yani cevap 20 olmalı. Bu örnekte 20 farklı kadro oluşturabiliyoruz. Sıradaki alıştırmada bu konudaki farklı örneklerle bilgilerimizi pekiştireceğiz. Belki dostumuz Mooyu'da kadroda görebilirsiniz.